And O-O as Iota hers küçük yaramazdı beni o kadar bekledim şimdi intikam vakti İncikamın amacı olacak. Sen demek beni uyurken boyarsın. Şimdi sıra bende. Sen görürsün küçük yarana. <gülüyor> hey. Yakalandım. <gülüyor> İntikam aldım senden. Ben uyurken sen <gülüyor> beni boyamıştın. O <gülüyor> boyama. nasıl oluyormuş. Küçük hanım. Ben, ben uyurken sen de beni boyamışsın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.